Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Mini oynamaya devam ediyoruz. ikinci bölümü. Destemi biraz değiştirdim. Yine büyülü okçu var. Madenci var. Ha, bu sefer ee, geliştirici okçuyu koydum. Pekka koydum. Altın dev koydum. oynadı baya kastım custom. Eskiden pek bir kahramanım yoktu. Şimdi baya bir kahraman ve minim var. Dört tanesi yok. Onlar başka seviyelerde açılıyor. Yani teklifler falan. Şu an altın 2'deyim deyim. Altın geçtiğimizde e, iskelet dev iskelet açacağız. Normalde ben monk oynuyorum ama iskelet kral da var karanvalım seviye 5 Bir mon oynarız bir iskelet kral oynarız. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımıza geldik burada. Şimdi pekkeyi öne koyarız pekkeye eksi güç veririz. Bunların hepsi tek bir yol adıcım. Böyle güzel. Peki şu an öldüğünde canım biraz zaten yinlenecek. Adamda da iyileştiği yokçu varmış şansımıza. Ama geri dönme özelliği var ya şimdi yeniden olacak bir şey. Bak şimdi oldu. knockback verdi. Stanladı adam. Evet. ilk round'u yendik. İkinci rounda geçiyoruz. Ben madenciyle şeyini değiştireceğim. Madenciyi nereye koydunuz? Çok önemli değil. Aynı dikkat edin. Çünkü bazen erken madenciyi nakalt edebiliriz. Şu arkadan vurma verin madenciye. Neyse böyle iyi Bu sefer yine Pekka'yı verdik. Adam da Pekka'sına vermiş. İleştirdik Pekka'mızı. Bu arada bizim Pekka'nın vuruşları baya şanslı. Bu arada bizim Monk gitmiş. Abi ya peK PeK gerici anlanamadan şey kaldı ya, kötü oldu. yok blok biyolocu koyacağız. Şöyle bir pozisyon yapalım. Hatta şey iyileştirici şuraya koyalım. Böylece hem şeyi iyileştir hem de direkt hep biyolocu iyileştirmez. Neredence oradan gidecek? Pekâmzın nasıl olacak? Biz niye arkadan iyileştirici yok çiyi alıyoruz adamı? İleştirici yok çiyi varmış. Şey, bilmi ben Güzel. Şimdi kahraman gitti. Bu bizim hep büyük çiyi yeş. Blok çiyi yeşe yap. Neyse böyleyim Şimdi yeniden canlanacak. Hadi. Vuruş. çok güzel. Çok güzel. Pekka'nın vuruşu nefis de. Onunla aldık maçı. Ben şimdi Hekka'yı buraya koyacağım. Monk buraya. Altın deve buraya. Bir lokçuyayım mı artık? Böyle yapalım. 3x'imiz daha var. Altın deve verin. Çünkü bu ikinci yükseltmesi büyük lokçuyum. İyileştirici lokçuyum. Fazla bir şey yapmıyor. Bizim madenciyni arkadan sarılır. O şey adamın. Adamın şifacısı var doğru. Smaltın altın değil, iyileşiyor. Vlogçu iyileştir ya. Kritik vuruş. Gelmedi. O şifacı bir ölse. Öl. Hadi kritik vuruş güzel. Çok güzel. Altı vurdu daha. Evet, i̇lk maçımızı aldık. İkinci maça geçelim. İkinci maçta bir iskelet kral kullanayım düşünüyorum. Çünkü dengelim değişiklikleri geldi oyuna. Dengelim değişiklikleri. İşte bunun üçüncü yükseltmesi bu iskelet kralın. Onu iyi yapan şey ikinci yükseltmeye getirdiler. Yükseltmesi kolay olunca herkes şimdi iskelet kral kullanıyor. kral kullanıyor. Evet bu galiba son duellomuz olabilir. Ondan sonra bir şey de oynayabiliriz. Rumble var ya, turnuva gibi bir şey. Aynen, turnuva. Hmm. Evet, başlığı ground. Adam mızraklı goblin var falan. Bir odan alıyor. İyi adam lan bizim, üzer Ulti kullanacak bizim Skelet Kral, Blokçu, ilerden snipe'lıyor Güzel yani ki <gülüyor> Skelet Kral nereye kaybolma? Peka'yı koyam. Madenci. Bu sefer alacağız ya. Madenci buraya. Peka buraya. Kralın canı 16, Peka'nın canı 13. Ben kralı öne koyayım. Heminden canlanacak ya Kile almak Hep Be, bende mi oluyor bu ya Madenci her yere girdiğinde bende Adamın da büyülü okçusu var <Gülüyor> Bu nedir ya Bu ne şanssızlıkları Madenci yok Şey yok kim koşar Böyle yap. Tam yanlış hani tahmin etti. Ama blokçu da o tahmin etti işte. Arkadan mı gidiyor? Bir görüşe gitti. olsun nolusun mu? Güzel. İki görüşü Ne yapalım bu sefer? İkinlikleri Şimdi... en küçük Ben şu yükseklene almak istiyorum. Harika bir yükseklene. bir şey. Altın dev önünde kendini ferah etsin. Da. Da. Güzel burada. Bunu Bizim iyi okçu ayakta Adamın mega şavalısı var. Güzel. Muzrak, muzrak'ın gitti. Şey bir şu an. O bizim hala şey var. Gölü dönünün yükseltmesine aldım. İnşallah. Şimdi bir tane Tumulo oynuyorum. Evet bir kere de iskelet kralla şimdi Tumulo'ya girelim. Sekiz kişi olacak Tumulo'ya girelim. Bu, bu Bilya'nın Clash Mini şampiyonlarla ilgili bir şey. Bu arada üst kupa seviyelerinde bu modu pek oynayamazsınız. Çünkü zaten oynayan yok. Kasmak için goelolar çok daha iyi. Ben 300 kupadayım ama. Ağında bile gördüğünüz gibi bayağı zor. Neyse. Reşleşme bildiğini ben devam edeyim. Evet, rakip bulduk. Okçu kralçe kullanıyor. Son dengelim değişikliğine kadar okçu kralçe kötüydü. Şimdi bilmiyorum. Pek kötü olmayabilir. Bu sefer değişikliği yapalım. Şuraya bakalım. Fena da olmayabilir. Kötü de olmayabilir. Adam büyücü kullanıyor. En başta büyücü kullanmak çok hatalı bir şey. Çünkü rakibin fazla fazla birlik koyamayacak. En fazla 3 tane koyacak. Neyse ilk şey aldık. Çünkü kime karşı oynayacağız? Diğer savaşlar bitiyor. Saturn da alacak. Bu mu alacak? Bir kişiye düştü. Aynen. Saturn da aldı. Şu an grubumuzun birinci isiyiz. Ma maçı oynayacağız. Gruplardan çıkalım yarı finale geçelim diye. Mağarancı'ya şun şunu basalım. Şunu diyorum ya. Arkadan vurma basalım. Pekka'yı yerleştirelim. Pekka'yı şöyle öne koyalım. Uzak Mızra bölüm. Çektirmedim arancı ağzını alacak. Hatta evet, ilk kritik bir iş yaptı? İkinci şarkı. Çok güzel bir vizy. Şimdi şey kaldı. Yani i̇skelet kalsınlarından bir şey yapacaklar da. 4 Jules'in Bizim iki tane bu var. Aranın iki tane var. Kullanma başına. Can var İşte bu. Çok güzel yarmak. Bir saniye önüne kaldı. Şimdi ben PKI'nin önüne koyacağım. Ay bu bir, biraz yavaş. Altın dev basalım. Ben bir de bir nokçı istiyorum. Bir nokçı da ver reddin tamam. <gülüyor> Evet, adamın evet, evet, bir ortam mizraklı dolgun kullanmalı buca. Bu çokdan şeyler yapıyor. Yenileştirmeler bir yok ediyor. Kim söyledi mi? Evet, komple yakar. Bir şey değiştirmeleri lazım. Bir şey Bu zamanlar. Komple abi bir bana yani. baksana. Her türlü geçtik herhalde Aynen buradayız Yer pinerleri Geçtik Karşımızda James 09 diye biri var Bakıştın ya mont Ben bir lokşu yükseltmesini alıcam alacağım. Pis pet koyucam madenciye Pekka en önemli. Madenci, Madenci var, Madenci Haydi, evet, şu. Mağdan şu maden, çok iyi. Datkogun çok iyi, çok Çok iyi, çok iyi. abo abol, abol. abol. Zib. Abi, ne yapıyom? Ya bir can ya. Bir can. Ya bu kadar canı var. Zaten Dark Lobin'in koyacağım da. Üstüne. Neyse. Dördüncü süreye yerleştik. Dağlayıp. Üç kere tüm numaralık. Pesternik. İki eksildi. Kim gelecek? Şuralar iyi geldi. Pek işe yaramıyor. Ben Dark Lobin'i koyacağım ya. Dark Goblin iyi diye biliyorum. Hem ilk yükseltmene menzili falan artıyor. İyi ya Goblin. Daha Goblin. dükkanlar şeyini alalım. Yokmuş. Ne var dükkanlar? Ma? Seviye yükseldik bu onu 11. seviyeci olduk. Ve bizi kraliyet ayarata verecek. Aynen. Bir tane para verdi. <gülüyor> evet cidden çok can artalım. Bu kostümler de var bu arada dükkanda alabileceğiniz. Mesela bu. Bu Primo Mog. Şey diye geçiyor inşallah. Ya da mesela. Deyiz kızı bu after? Mega Yengeç. Ya da mesela kabile okçu gibi. Ben bilmiyorum abi. Madem çayı da yükseltmeliyiz. Pardon ben Rumble'a girmeyecektim ya. Yani. Döndere girelim bir tane. Son maçımız olsun. Dark Goblin'i kullanalım. Ne kadar iyi olduğunu o zaman göreceğiz. Hatta mağaranciyi ileri koyalım. Dark Goblin burada kalsın. Abo. Okçu. Ağamda okçu olmayaydı iyiydi. Alanın okucusu benim desteği hard count işte. Marenji'yi direkt oraya koyulmamız lazım. Sınırsız olsun. Yok Yapalım. Dart goblin. Menzili sınırsız olsun. Başka bir şey kalmadı zaten. Marenji şuraya. tam yerini değiştirmemiş çok iyi. İyi. iyi. Bu cep lan came'mün sürdüğümüz geri dönme özelliğimiz var. Güzel. Şimdi kaldı madancıya şey verelim. Kombo iyi olacak mı ya? Okçu yine oraya mı koyacak? Okçu. Tamam güzel. Okçu gitti zaten. güzel. Caddy gitti. Skelet Kral kaldı. O da gitti zaten. Bir 0dan 2-1'e çevirdik. Evet. Bir round daha alırsak artık 3. olacak. Bu arada kayıt 16 dakika olmuş. Ne olmuş. Şu sırayı şöyle yapalım. Da tam tersi ben. Bunu buraya alacağım. Şuraya, şöyle alacak. Böyle bir kafa karıştıramıyor. Arancıyı bir kuşat emecek çok iyi Çok iyi Aranı yok ettik 3 bile aldık maçı Zafer bizim Neyse bu videodan bu kadardı. Ee, i̇leride daha clash videoları çekeceğim. Bir de yükleyemedim bir tane video daha vardı. Onu da ileride yüklerim. Şimdi okullar açıldığı için videolarım daha seyrek falan gelecek. İşte like atmayı, abone olmayı. Yani beni destekleyebilmek için gelen her şeyi yapın. Sonra görüşmek üzere.